Şimdi birden fazla değişken olan ifadeleri inceleyelim. Diyelim ki elimizde A artı B ifadesi var ve A 5, B de 7 ise bu ifadenin neye eşit olduğunu soruyorum. Bu durumda A yerine 5'i koyarsınız, B yerine de 7'yi koyarız. Yani ifademiz 5 artı 7, 12'ye eşit olur. Şimdi farklı bir ifadeyi deneyelim. Varsayalım ki elimizde 10x, eksi 3y ifadesi var. x'in eksi 1 ve y'nin 5'e eşit olması durumunda ifadenin sonucunun neye eşit olacağını düşünelim. Elimizde 10 çarpı eksi 1 var değil mi? x'in eksi 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ifade 10 çarpı eksi 1, eksi 3 çarpı 5 şeklinde yazılır. Yani 3 çarpı y ifadesinde de y'nin yerine 5 koyduk ve eksi 3 çarpı 5 şeklinde yazıyoruz. 10 çarpı eksi 1 eşittir eksi 10. Bundan da 3 çarpı 5'i çıkaracağız. İşlem sırası nedeniyle önce çarpmayı yapacağız tabii. 3 kere 5 eşittir 15 yani bu da eksi 10, eksi 15'ten eksi 25'e eşit olur. Eğer pratik yapmaya ihtiyaç duyuyorsanız bir sonraki alıştırmayla devam edebilirsiniz.